Senin güvenliği güzel olduğu için garaj kapısı genelde açık oluyor. Biz de garaj kapısını girerken kullanıyoruz buradan. Ammonopin benim arabada burada ya bağlanıyor. Buradan böyle bir geçiş keyifli oluyor. Hem misafirlerimiz falan geldiğinde mi? aşağı oturuyorlar, takılıyorlar Kesinlikle. falan. filan Ve garajımızda ben da, ben da ben tabii yapayım. ki medahi, medahi iftar mıydı? <gülüyor> <Ne yapayım? gülüyor> Sen de mi unuttun? Valla unuttum. Göz bebeğimiz beta yer alıyor. Yanında feyzer motorumuz yer alıyor. Onlar da çok tatlılardır. <gülüyor>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 Böyle bir heykel Turgut'un anısını yaşatıyor burada Boyu boyuna Boyu <gülüyor> boyuna <gülüyor> Burdan devam burada ayakkabı dolabımız var Turgut Ali <gülüyor> Ben ayakkabılarımı çok severim O yüzden farklı farklı çeşit çeşit ayakkabılarım Dur bakalım bir. Edo'nunca var orada Orada bir off-white gördüm Puma'nın en var Aşağıda KD mi var lan? İyi para dönüyor ya Güzel. Güzel ama şunu çarpacağım büyük ihtimalle. Kaç numara giyiyor Enes bir baksansın. Enes abim bir kaç ayakkabısını verse ben piyasaya. Bunun yerini göstermeyecektin. Onu söyleyeyim yani şu eve geldiğim anla şurada şu olmayabilir yani. Şunu beğendik inceden. Bunu anlamadım çünkü yani bunun ne olduğunu bile. 43 mü? Allah! Arbi mi diyorsunuz? var burada. Baldır, aşka. Kemal sen de daha çok es kazandık. He, 1-0 ayakkabı. <gülüyor> Enes bey Enes bey <gülüyor> Belki detaylı bir gün gösterdim En sevdiğim burada hangisi derseniz hepsi... Arabayla motoru çaktırmadık Görmeyin görmeyin orayı Orayı görmeyin dur Bebekleri seçemem onları Burada çok güzel şık bir takılmalık alan yarattık Burası böyle bir u koltuk Ses sistemleri felanları felanları güzel. Tamamen yerinde Çok güzel bir u koltuk ve şurada da bir olayımız var Burası normalde şu anda açık olmuyor Ben video için açtım indiriyoruz. Buradan yine güzel var, onda var, ondan var. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yok. Sıkıntı yok, ondan var, şurada var ya bizim yeni şeyinde. Hiç sıkıntı yok. Şu anayla beraber gol atarsa ona göre hep bir ekleyeceğiz. Vizyonunuzu kurduktan sonra muhteşem bir keyif. Tabii akşamda daha çok gözüküyor. Pezeven güçlük attı, kaçtı. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Buna <ne> lan! yoruyorlar. <gülüyor> Ya buranın olayı da böyle yani toplanıp birbirimizin videosunu falan izleyeceğimiz bir alan <gülüyor> yaptım burada ekip olarak Revizelerin verileceği falan filan çok tatlı bir alan Bu da bizim sevdiğimiz Harbiden üçlük bizim... attı o lan o, oymuş bir dakika o perde televizyon muymuş? Ana hiç aklıma gelmedi gibi <gülüyor> hiç gelmedi Benimki de öyle ki artık <gülüyor> Acil projeksiyon bakın bana çabuk Bir köpeğimiz bunu gelip herkes sever Bende gerçeği abi. var Dodo mu o da var <gülüyor> <gülüyor> Gerçeği var dodo bizde de var aynı Heykeldeyim canlı bir de. Şu bambular falan, bence burayı ben yeşilliği seviyorum Bir evde yeşillik benim için önemli o yüzden her daha çok yeşillik yapmaya çalıştım buradan devam ettikten sonra burada bir siyah tahtası bölümü var burası o yüzden boş burayı normal tebeşirle bir şeyler falan yazacağız çekilecek videolar He. tiktok videoları, fikirler gülen suratlar falan burada planlanacak bu evi şöyle tasarladım arkadaşlar yani en çok hayal ettiğim şey açı açı her şeyin güzel durması yani türlü evin açısında herkesin video çekebilmesi için Mert kardeşim de arkada ya bak giymiş kravatı çekmiş. Hasarladım bu evi. şurada o yüzden böyle bir köşemiz var. Burası keyif köşesi aslında. Burada biri video çekilebilir Açı olarak aldığın zaman veya yakın açı, uzak açı. Bence de çok tatlı, bilmiyorum ben seviyorum. Onun dışında ödüller var burada. Eskiden yıllar önce kazandığımız. Pandemiden dolayı ödül törenleri, ödüller hepsi papladı zaten. Burada 2018. Bu 2018. Bu da iki. hepsi niye 2018. Biz 2018'de bayağı iyiymişiz ha 2018'e mi dönsek? Hepsi 2018. Burada dolan ve evi bir de şöyle tasarladım anılar anılar yani evde genelde benimle ilgili ve bizimle ilgili bir sürü anı olan şeyler var mesela dolunay kılıcı gibi Artı 9 dolunay var Yani ödül ben ödülleri çok koymayı ya da asmayı falan filan sevmiyorum ee, Çünkü her gün ne zaman OBS e yayın başlat tuşuna baksam asıl ödülüm şöyle önüme geliyor Teşekkür oh, ederim ayam. Teşekkür bayağı ederim bak. Teşekkür ederim Teşekkür ederim Teşekkür ederim Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah 1 <gülüyor> milyon butonumuz var İlk 1 milyona ulaştığımız zaman baya mutlu olmuştum O zamana bir flashback alalım o videoya Ya mesela keşke şeyde de olsa bu ya 1 milyonda Oo, işte kim? bebeğim benim bir, keşke Twitch'de böyle versedim mi? 1 milyona falan verse yani onun, onun bir anısı olur harbiden Harbiden bence bir anısı olur bunun yani Kutudan çıkınca çok daha malız. Yani o günden bugünlere gelebilmek duygulandırıyor beni böyle arada izliyorum o videoları falan böyle Gri saçlı bir Derip çocuk bilgisayarın başında oturmuş Kendi odasında dünyasında 1 milyon abone oluyor falan. Burada da yemek çok bölümümüz istemedim. var ekip olarak toplanıp takılabileceğimiz bir bölüm Ve Mert burayı anlatacak bize Evet Mert bey Zaman alışmayı öğretir. Unutma yazla. Bunları ya, etrafta bırakmadım sen manyak mısın? Buradan <gülüyor> çıkmanız. Şunu alt iştim bitirmiş hepsini. Arkadaşlar burada yemek Bu yiyoruz. da ayrı manyak Toplam onu da söyleyeyim. Tabii Şurada geçen gün çeşmede bu ekip çok takıldı. <gülüyor> Çağrı bizim mekanlar aldı. Bu ekip çok takıldı çeşmede. <gülüyor> çok olaylar döndü yani. Şakir Bey oturuyordu. Sağ abi <gülüyor> kestim. Alın beyefendi da... ceketiniz ceketiniz. Evet, eyvallah. Burası en sevdiğim köşem. Adamlarımı öldürdükten sonra buraya kendime bakmaya gelelim. <gülüyor> Paça duruyor muyum ona bakarım. <gülüyor> Ahmet abi giyinmeyi severdi. Oğlum aç ev kaç artı Giyinmeydi. kaç. Ben <gülüyor> bu onu takip edebilirsiniz Mersim, ben çok ya orada yenilerini bekliyorum sana buradan selam yolluyorum sadece bu değil evde daha çok var onları da göstereyim mesela sen bunu mu seviyorsun? <gülüyor> sen bunu mu seviyorsun? <gülüyor> hastasına dediğim gibi ben yeşillikleri falan çok bu ev bayağı büyük aga herhalde. O yüzden böyle bir Asya oranın bir... tamamı mı? Tamamı sanırım yani. Geminin üstüne böyle bir Çin... Mert tam bizden ya. Mert tam bizden. Ben size söyleyeyim. Bomboş. Boş ya, full boş atar. Sabaha kadar konuşuruz Mert. Saç <gülüyor> gibi bir bir şey yaptım. Çok güzel duruyor bence böyle güneşin altında falan. Çok seviyorum burayı da. Böyle kolonları da sarmaşık sarkıttık. Böyle güzel değişik bir yer oldu. Yani burası gerçekten evin en şık köşelerinden bir tanesi oldu böcekler böcekler dediğim gibi burada oturup güzel bir arka pıcanda video çekilebilir bebeklerim doğayı seven bir adamdı Burada da aynı şekilde şöyle otur şu köşeye bura ayrı bir odam oldu şimdi onlarda sevgilerimizi iletiyorum evet tamam girişin devamı bir şöminemiz var acarken taraflarında yaşadığım için ve buralar kışın soğuk olduğu için her evin böyle şöminesi varmış ben hayatımda hiç şömine kullanmadım bu lüks hayatta layık değilim galiba Burada şömine köşesi yaptık Burada ya mumlar falan var ama şömine yandığında mutem mumların hiçbir anlamı olmaz çok saçma bu tepede de mumlar var hepsi eriyecek bunların neyse aile köşesi gibi burada bizde yok ki şömine Kılıcımız var. Bu da Dolunay klibinde beni öldüren askerin kılıcı. Hatırlarsınız, saltlıyor diyor bana. Kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben. <gülüyor> Soldum bir kere yere dönersem yok dolunayım ben. Tabii, ölüyorum orada aslında gerçekten. Ya anladınız, diyordu bana. Burada böyle bir güzel köşemiz var. İki çift koltuklu. Bu müzik aletimizin olayını gösteriyorum size. Normalde böyle ya ses. Bunu alıyorsun böyle bir koyuyorsun. Aaaa akustik şey alet lan Akustik alet Ne oldu niye yazıyorlar Bu müzik aletimizin olayını gösteriyoruz size Normalde böyle ya ses Bunu alıyorsun böyle bir koyuyorsun Enes öldü ya klipte ya Allah sizin belanızı vermiş <gülüyor> Ben de diyorum ne diyorlar ya Harbiden bu alet güzelmiş lan <gülüyor> Vallahi bu değişik bir şeymiş ha. Oradan sesi alıp öbür taraftan ya kendimi bonlay şövalyesi hissettim Öldüm orada da öldüm zaten Burada odun köşemiz var İşte kış geldiğinde burada odun alıp alıp yakacağız Burada odunlarımı koruyan bir kaplanım var İsmi cesur Cesur kaplan Puma değil Olsun, ol. Olsun cesur Yok, Puma, puma. <gülüyor> Ben biliyorum Puma işte Ne istiyorsun ya cesur o <gülüyor> Cesur Puma Burada kal buraya Aa, şurada bir köşe gördüm Klipteki şeyler galiba Bak şu diyo Bu da klipteki kıyafet Pumali Burada bir sanatçımız var merhabalar merhabalar. merhabalar merhabalar Merhabalar merhabalar Nasılsınız? İyisiniz nasılsınız? Bizdeyiz teşekkür. Bu köşeyi siz tanıtacaksınız galiba Köşe benim köşem Burada Hayatım bu önceki defa oturduğum koltuk var. Daha demirlik defa oturdum <gülüyor> bu koltuğa. Burası da böyle keyifli bir köşedir. Burası çok güzel oldu renkli renkli. Şurası şöyle. Şurası Enes Batur'un muhteşem fikirlerinden yaratıldı. Bir tarafta başka renk vardı, diğer tarafta başka bir renk vardı. Enes her yeri ağaç yaptı. Ne kırmızı? oldu? Kırmızı bir ağaç yapmış işte. Ama güzel. oldu Burada olur. güzel kırmızı bir ağaç var. Burada da gene ağaç. Tablo çok güzelmiş. Gene aynı yenge yenge. Daha, Bununla... Tanışmadım ben. Yengem oğlum durun şimdi bak. Şurada olay çıkartma şimdi öyle bir şey yoktur falan Buraya çok güzel yakıştırdım Buraya Çok da böyle... güzel yakıştırdı o çok güzel yakıştırıyor her şeyi her yere Vallahi lahpı sokuyorsun sen alttan alttan Bu ne demek ya? Burada da işte böyle bir köşe Tamam böyle bir flörtleşme de bitiyorsa... <gülüyor> Böyle bir inceden böyle bir flörtleş varsa Tamam Dur o zaman Ya siz Allah siz sevgili olduğunuzu siz videoda Böyle flörtleşmeler mi yapıyorsunuz <gülüyor> Sen, sen utardın dördü öyle. İzgur şey oldu videoda öyle şey mi kaldı? Çok <gülüyor> <gülüyor> keyifli bu açıdan, güzel bir fotoğraflık falan güzel bir köşe. Bu blogger evi gibi bir şey oldu ha. Evet, çok güzel. Oldu. Her köşede bir fotoğraf çek poz paylaş. Poz var, poz var. <gülüyor> <ver>. blogger pozu. <gülüyor> Burada da bir küçük heykelimsi bir şey güzel. var. Biliyomun anısına yaptığım bir köşe. Beyzbol Bu da sopası. benim beyzbol sopam. Klipte kullandığı beyzbol sopası. Böyle vuruyormuş gibi. He, okay. Onu, Onu çekememiştik bir türlü. Onu ben amcaya vur... Ev kirasını satır mı almış? Onu söylemedi galiba Baya daha. Ben kıyamadığım gibi. için Bilmiyorum. direkt vuruyor gibi yapıyordum. Kamera arkasında izleyelim. Arkasında Onu zaten görürüm. söylüyorum. Efendim şu rokşum. Onu zaten söylerse ve evi aldıysa hükme mağlubuz diyorum kanka. <gülüyor> Yok şu an zaten çoktan yenilgiyi kabul etmemiz lazım. Juros <gülüyor> <Harbi gülüyor> Aynen öyle. Harbi Aynen öyle. Şeyden dolayı mı? Arabadan dolayı mı? O arabayı zaten hadi araba işi şey yaptık. Geçtik diyelim. O perde o orada bitirdi o. Orada üçlük attı amına koymuştu. Bir bir gidiyorduk ne güzel karşılıklı. E ne güzel ağacı severim, çiçeği severim, yeşilliği severim. Oradan ilerle işte. Pat diye çekti projeksiyonlu diyor film diyor buradan diyor otoriziz diyor baba. Kalitesi önemli ama Kemal, kalitesi ha, önemli ya. Yani. Onu da bilemeyiz yani şimdi. Onu da bilemez. Güzel. Bir de şu hareketi orada yapamamıştım. Çekil sana gelmesin. Enes öğretti bunu da bana. Tam sallama çok. Tamam tamam. Yere öğrendim geldi. öğrendim. Ben yapayım. <Gülüyor> Bak. İşte Önüne girdiğimiz zaman beni görebiliyoruz gerçekten e da burada. Keşke bu kadar büyük yapmasaydın daha küçük olsaydın <gülüyor> Aga gördün mü işte 15 milyon 10 milyon bilmem kaç milyon Abonen de olsa bu tripi yiyeceksin aga Bunu yiyeceksin bu trip olacak yani <gülüyor> <gülüyor> Bu benim bu da sensiz içeride jacuzzi takılıyorsun sen büyük olmuş bence bir derken daha, daha küçük çizdim. <gülüyor> Burada da güzel bir anı köşesi yaptık biliyorum için. Burası da bence bayağı keyifli oldu silahları falan. Ve biliyor mu? olarak mankenleştirdim. Kıyafetini giydirdim. Uzun yıllar boyu kalsın diye. Burada silahları elinde. İşte karınca var mı? Niye karınca var o kıyafet? Bilmiyorum. Bu bir bulldog renkli. Ne yazıyormuş bulduk? lan üstünde? Bir şey yazıyor? bu da Enes'in boyadığı garip işte 1 milyon paket. 1 milyon mu? 10 milyon mu? Ne 1 milyon? sanki Türkiye'de 100 tane 10 milyon bile de. bu da Enes'in O milyon mu? Düğün salon plaketi burada renkli renkli. Ya bunlar sonra gelecekte eve hediyeler geldikçe falan filan ekleyebilirler. 10 milyon mu lan verirler. o? Orayı öyle bıraktık o yüzden. Buradan çıktığımızda bahçemiz, manzaramız muhteşem. Şöyle bir manzaramız var. Yani doğayla iç içesin anladın mı? Böyle kokuyor, oksijen fazla. Of. Her sabah çıkıp şöyle yapar hanım. Nasıl yaparım? <gülüyor> <gülüyor> ah bir de burada biber yiyoruz. Biberler. Bider. Ya böyle zevklerimiz var Evet şimdi aşağı kaldı. Başaramadık abi. Ney var zün amanın aman adım dedim. Sonra üstteki kaplarda Hoş geldin. bir tablomuz var. tabloyu evet. bize hediye etti. Mobilya alırken Arthuroğlu'nu çok seviyoruz. buradan Tablo hediyeleri burada sıkıntı yok. yok. Tablo he hediye sıkıntı yok. Yılmaz onu da takip edebilirsiniz. Ne kadar çok kişi takip ederse bu videoda. ama böyle bu ev... Onlar bizim sevdiğimiz <gülüyor> insanlar. <gülüyor> bu ev sevdiğimiz insanlar sayesinde kuruldu. Herkesi seviyoruz. <gülüyor> Burada bu katın tuvaleti var, bu tuvalette bayağı değişik bir tuvalet Geriz yerde böyle bir döşeme var değişik şekil şuku Duvarda böyle ku şeklinde döşemeler var Bu evin tuvaletleri gerçekten bir acayip Yani şuna bakar mısın? Bu neymiş lan? Altın varaklı tuvalet şey yani Gerçekten tuvaletler şov olmuş Bu ne? Diskoya mı geldik tuvalete mi geldik? Güzel güzel tuvalet Evet buradan aşağı indiğimizde burada çok güzel bir tablomuz karşılıyor bizi bir sanat eseri Bu tabloyu da Ativan yaptı, Ativan'ın instagram hesabı ativan46 Burada görüyorsunuz zaten Muhteşem bir tablo Siyahilerin geçmişteki çektikleri acıları anlattığı Mesela elinde iki kelepçeyle Bu altın bir kelepçe, burada arkaya doğru gidiyor. Burada ters bir yüz var gördüğünüz gibi ağlayan bir yüz var siyah ağlıyor. Sonra yukarı doğru yükselişte işte. Ne kadar zaman geçtikçe yükseldiğini falan görüyorsunuz ve burada Rihanna'nın gözleri var. Orada en güçlü siyahi kadınlardan birisi olduğu için de onun herkese ilham olduğu için orada Rihanna'nın gözleri var. Yani böyle çok güzel bir tablo bu da. Teşekkür ederiz Ativan'a. Böyle tablolara ilgileniyorsanız onun Instagram'ını takip edip sipariş edin. %90 bu metni ezberledi diye düşünmekteyip şu anda yani ayrı bir evet, evet. Güzel ama Güzelmiş harbiden tablo ben sonu. o Herkesin görüleceğin kimsesinde merdiven başında duruyor Her açıdan, hem üst kattan gözüküyor hem alt kattan gözüküyor <gülüyor> Evet burası alt katımız, burası da daha ferah, çok eşya olmayan bir bölüm yapmak istedik Burada da bebiş var Safir, Safir, Safir Agaaaaa Enişte Eciş'i de gösterelim, Safire'i gösterdik, ecişi yani enişte Eciş'i göstermezse çok Enişte Eciş var burada hamsterlarımız. Ne oldu? Enişte yani. Eciş çok büyüdü. Kocaman Aa. olmuş, şişmanlamış. Siz bilmiyorsunuz Çunaflar. ama Eciş bir gün kaçtı, biz Eciş'i bulamadık ve Enes onu tekrar koca villada buldu ve <gülüyor> ötesine geri koydu. <gülüyor> Onunla savaştı. Burada ikisi de bak. Kardeşlere. Ee, burayı bu kısmı Tuğçe şey yapamayacak. Hı, evet, Gözünü kapat. Çok güzel la. Güzel <gülüyor> yap. Elini kapat. <gülüyor> Gözünü kapatsın yaparken. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Şa bunlardan korkulur mu ya Gel. E bu arada bizim Elsa'nın cinsi şey neydi? Eee Samuel dişi. O da bu videoları hepinizi kurguluyor. O da farelerden korkuyor. <gülüyor> Fareli kısımlar nasıl kurgulayacak bilmiyoruz. Dedim işte gözünü kapatıp kurguluyoruz. Enes gözlerini kapatalım. Ya siz izlediniz ama o izleyen falan neden de kurguluyor. Ne, ne göreceksiniz acaba? Burada PlayStation... Elsa tek atar mı? Ulan köpekleri mi kapıştırıyorsunuz oğlum bu nasıl bir... Allah Allah. Bu niye benim chatte hep böyle bir Enes'e şeyi durumu var ha. Bu şakası makası bir yana da. Enes ilk iyi 8i aldı. Abi bunun altında mı kalacağız diye donate atıldı bana. Onu atan da bir dahakine bir 300-500 bin lira olarak atsın arkadaşlar. Abi bunun altında mı kalacağız? 3 TL diye öyle birikmiyor işte. Denedik. <gülüyor> olmuyor öyle. Denende, denende olmuyor yani anladın mı? 150-200 lira köşede birikiyor. Onu da NBA'de kart taşıyoruz akşamına. Çay da döküldü şimdi. <gülüyor> şaka şaka. Şaka ya. Forza'da araba alıyor mu oğlum? VIP PES aldık şey aldık bir sürü Forza'da alıyoruz ya. Canım sağ olmasın mı ya? Alırız oğlum yarın bir gün biz de alırız lan. Başaramadık abi.